Kripto para pazarı maalesef çok iyi bir güne uyanmadı. Çünkü Silvergate batıyor. Silvergate bir banka Amerika'da. Şimdi diyeceksiniz ki banka batıyorsa bize ne? Biz kriptoyuz. Öyle değil. Çünkü Silver, kripto dünyasıyla geneliksel finans dünyası arasındaki köprüydü. Amerika'da pek çok banka kriptoya soğuk bakıyor. Çünkü Amerikan sermaye piyasası kurulu bu konuda çok baskı yapıyor. Silvergate cesur bir bankaydı. Daha 2018'den beri kripto pazarına büyük destek veriyor. Ve kripto parayla geneliksel dünya arasındaki para alışverişlerini sağlıyor. Bu tabii özellikle stablecoin'ler açısından... Epey kötü ve endişe verici bir haber. Çünkü 7.24 stable coin'nizi dakikaya çevirmek isteyebilirsiniz. İşte bunu yaptığınız yer Arkadaki Silvergate bağlantısıydı. Coinbase gibi pek çok kripto pazarı da orayı kullanıyordu. Fakat maalesef Silvergate kötü yolda. Silvergate halka açık bir firma. Dün normalde finansal raporlarını teslim etmesi gerekiyordu. Fakat edemediler, geciktiler. İflas tehlikesi var. Sebebi yine FTX sağ olsun. Çünkü FTX battığında Silvergate'den 1 milyar dolara yakın hemen para çekildi. Daha sonrasında aşama aşama 8 milyar dolara yakın para eridi Silvergate'den. Eh bilançonuzdan bu kadar para çıkınca buna dayanmak da çok zor. Silvergate kripto pazarı oyuncuları çok güzel bir tek lojik altyapı sağlıyordu. SEN isimli yani sıvı get exchange network bu 7 24 açık bir yapıydı. Böylece 7 24 Kripto pazarlar oraya da para alışverişi yapabiliyorlardı. Üstelik API tabağında olduğu için her kripto pazarı bunu tüketicilere hoş bir ara yüzde de bu hizmeti sunabiliyordu. Maalesef Silvergate'in sadece bir tane alternatif var Signature Bank. Signature Bank şimdi biraz daha güvendi gibi gözüküyor. Çünkü o bir süre önce biz sadece kripto bankası değiliz deyip başka varlıklara da yöneldi. Ve geleneksel finansal hizmetleri de kuvvetli veriyor. O onu ayakta tutuyor gibi gözüküyor. Bir yandan da Signature biraz daha devletle arasını iyi tutuyor biz sıfır kripto bankası değiliz bakın diyor. O yüzden insana oraya yöneliyorlar ama maalesef Signature Silvergate kadar iyi bir teknolojik altyapıya ve hizmetlere sahip değil. Silvergate'in olası iflasının kripto pazar üzerindeki olumsuz etkisi ne olur? E birincisi masraflar artıyor olabilir. Çünkü tek bankaya dönüyoruz. Bu durumda o bankanın biraz daha yüksek paralarla bu işlemi yapması mümkün. Kaldı ki eğer Signature'da ben bu işlemi durduruyorum diyorsa Yeneksel bankalara kalacak kripto pazarları. E, onlar zaten 9-5 hafta arası mesai yapıyorlar. Masrafları daha yüksek. Bu özellikle stable coin tarafını epey olumsuz etkileyecektir. Pek çok kripto pazarı şu anda Silvergate ile ilişkilerini kesiyorlar. Korktular oradan Coinbase ilk kesenlerden bir tanesi oldu. Binance USD ki en büyük stable coinlerden bir tanesidir. Onu da Amerika Birleşik Devletleri'ne çıkaran Paxos, Silvergate ile olan ilişkisini keseceğini söyledi. Arka arkaya böyle haberlerin geleceğini tahmin ediyoruz. Silvergate'in buradan geri dönmesi çok zor çünkü ana unsur olan güven yıkılmış durumda. Aslında bu arada çok da iyi bir hisse senediydi. İlk halka ihraç edildiğinde 10 dolarlar civarında bir fiyatı vardı, 12 dolar. Daha sonra 200 dolarları buldu bir ara. Şu anda 7,5 dolarla işlem görüyor. Dün... Bir günde %50 düşüş yaşadı. Çünkü iflas tehlikesi var. Bakalım nasıl toparlanacak. Bugünkü bitcoin düşüşü de herhalde bununla ilgili. Aslında enteresandı. Dün bu Silvergate haberi geldiğinde bitcoin pek kıpırdayamamıştı. Bugün bir düşüş var. Muhtemelen insanlar biraz güven önlemi alıyorlar. Özellikle stable stablecoin'lerin başına gelecek. Oradaki masraflar artacak mı? Belki burada biraz nakite dönme çabası var. Gelişmeleri izleyeceğiz. Ben aslında uzun vadede Stablecoin'lerde yaşanacak sıkıntının Bitcoin'e yarayabileceğini düşünüyorum. Çünkü Bitcoin'in kendisi zaten evet dolara edeksi değil ama biz Stablecoin diyebiliriz en güvenlisi en azından. Belki orada bir kayma olabilir ama kısa vadede Bitcoin'de besleyen şeylerden bir tanesi stable Stablecoin'lerde tuttu paraydı. Oradaki endişe kriptoya yansıyabilir. Yine de baktığımda Bitcoin bu sabah itibari 22 binler civarında işlem görüyor. Bir bin dolarlık düşüş var. Çok da sert bir düşüş yok. Galiba kripto pazarı biraz gelişmekte alışmış durumda. Bakalım bunu nasıl atlatacağız. Sorularınız ve yorumlarınız varsa lütfen aşağıya ekleyin. Görüşmek üzere. Sevgili Dekkan'ın kalın